Bir tane motorumuz var. Bu motorumuzu çalıştırdığımız buton, durdurduğumuz buton. Bu motora ait arzu bilgilerine aldığımız diğer girişlerimiz var. Örneğin e, Termik Röle'den aldığımız sinyal var. Termik Röle açma yaptığı zaman 95-96 kapalıydı. 90-98 açıktı. Örneğin 90-98 üzerinden bir bilgi alıyoruz. Bunun haricinde size sigortaları anlatırken demiştim ki, sigortaların yanında arıza ihbar kontakları vardır. Sigorta attığı zaman kontaklar konum değiştirir. Örneğin sigortamıza da böyle bir kontak olsun. Hem motoru çalıştırıp durduralım hem de motorumuzun aşırı akım rörelisi attığında veya sigorta açma yaptığında kalsimize bu bir arıza sinyali olarak gelsin. Onun haricinde bu motor çalıştığı için ne var? Bir adet kontaktör çıkışımız var. Onun haricinde motorun durduğunu gösteren, motorun tenlikten dolayı açma yaptığını gösteren veya motorun sigortadan dolayı açma yaptığını gösteren çıkışlarımı olsun Bakın şimdi buraya. Bir tane start buttonum var. Bir tane stop buttonum var. Piyasına giriş yapan. Bir tane aşırı akım bölgesinden dolayı e, arıza sinyali veren kontağım var. Girişim var, inputum var. Bir tane sigortanın arıza itibar kontağından giriş yapmışım. bunların ikisiyle motoru çalıştırıp durduruyorum. Eğer aşırı akım açma yaptığı zaman bu kontak üzerinden veya sigorta attığı zaman Aşağıya Kısa devreden atmayan bu kontak üzerinden piyasaya bilgi veriyorum. Şu çıkışım ne yapıyor? AVM kontaktörümü çalıştırıp durduruyor. Evet motoru çalıştırıp durduran ee, şey, adresini getirelim. E, Kontaktörün çıkışı Bir tane motorun durduğunu veya çalıştığını gösteren Normal duruş veya normal çalışmayı gösteren Çıkış lambam olsun bir tane aşırı atıp attığı zaman ve bir tane de sigorta attığı zaman e, yalan çıkışım olsun. Şimdi bizim piyasaların giriş çıkış sayıları ne? Bir tanesi şuradan gitsin. Hacı Zemin o taraftaki piyasası beyaz mı? Evet. Bir giriş çıkış sayılarını söyler misin? Kaç adet girişi var, kaç adet çıkış var? Gidip yanına say. 6 tane çıkış var. He. 6'ya 8. 6 çıkış. 8 giriş. Dikkatine çıkılırsanız çıkış sayısı daha az. Evet. Zaten e, otomasyon sistemlerinde daha çok giriş kullanırız. Sınır sensörler, butonlar. Bir sistemi çalıştırmak için kullandığımız giriş sayısı daha fazladır. İşte aşırı akım attı. Aynı motora ait. Bir motor çalışıyoruz ama aşırı akım attı. O motor sınır anahtarına şarttı. Hareket ederken bakın aynı motor ama bana konum bilgisi veriyor. Çalış dedim. Start butonu, dur dedim, stop butonu. PLC'lerde giriş sayıları, evet çıkış sayılarından daha fazladır çünkü girişe daha çok ihtiyaç duyarız biz. Çünkü giriş bana sağlam bilgi taşır. Anlaşıldı mı? Bunun haricinde size şöyle bir şey söyleyeyim. PLC'lerde mümkün olduğunca giriş ve çıkış sayılarının cimri kullanın. Çünkü PLC'de giriş çıkış sayılarını fazla yapmaya başladığınız zaman... E, piyasa büyütürsünüz, piyasa büyümesi demek, ek modüller demek veya daha büyük bir piyasa demek, öbürde maliyet, maliyet demek size. Ha bunu yaparken de güvenlikten ve çalışmadan ödün vermeyeceksiniz. Yani buradaki sistemimize bakacak olursanız, aşşağıdaki ve sigorta atlı, tamam kabul. Ya hocam bunu şey yapalım, azaltalım. Ne yapalım azaltalım? Aşşağıdaki ve sigortayı paralel bağlayalım. Anlaşıldı mı? Kontaklarını giriş kontaklarına. Evet bu bir çözüm olabilir, ama ama aşırı akım mı attı, sigorta mı attı bunu bilemeyiz, öyle değil mi? Ben şunu söylüyorsam, sigorta attığı zaman göreyim, aşırı akım attığı zaman göreyim, çünkü ikisi ayrı arıza vardır. atma akım arızı nedeni kısa devredir, eğer temlik röle varsa, hem temlik röle hem sigorta varsa sigorta çok büyük bir olasılıkla kısa devreden atacaktır, temlik röle niye atacaktır? Aşırı akımdan alçaktır. Bu iki arızayı ayırmak istiyorum. O zaman bunları paralel bağlayamam. Anlaşıldı mı? Yani şu aşağı tarafta cimrilik yapamadım. Gelin yukarı tarafta nasıl bir cimrilik yaparım? Kavim Bey'i kullanacağım çalıştıran eleman bu. Tamam mı? Bir tane bana motorun durduğunu gösteren lamba var. Aşırı akımda sigorta atığını gösteren birer tane de lamba var. Onları tek yapalım. Onları tek lamba yapalım, tamam. Bunların hepsini getirdim. Şuraya tek lamba olarak yaptım. Kabul. Peki bu sefer motor normal mi duruyor? Motor sigortadan dolayı mı duruyor? Motor aşırı akım rölesinden dolayı mı duruyor? Bunu nasıl söyleyeceksiniz bana? Arzaya gidip baktığımızda hızlıca. Hayır ben polo kopana baktığım ama bu arzayı ayıracağım arkadaş. Peki şöyle bir şey söylesem. Tek lambda kullansak, ama lambanın yanma sürelerinde arızalara ayırırsak, örneğin dur olsa durma durumunda bu lamba sürekli yansar. Veya hangisini kullanmışım ben? Başıraftı mı? Başıraftı mı? mı? Bu bir Eşit zamanlı presör gibi çalışsa, tamam mı? Aşırı akımda veya sigorta arızasında daha uzun aralık. Evet. bu arızalar ayırebilir miyiz? Evet. Evet, evet bu arızaları ayırabilir. O nedenle eğer ben tek çıkış kullanıp tek çıkışlar istediğim şekilde yaparsam bu arızayı ayırebilirim. Ha. Ne olacak? Çıkışta iki tane cimriyip yaptık ama piyasa içerisinde bu bana aslında ekstra bir yazılım olarak geri dönecek. Şimdi buna bir bakalım. Önce normal motorumuzu bir çalıştıralım. Buradan başlayalım mı? Startım olsun. Tamam mı? Ne yaptın? Set dedik. Örneğin K, isimleriyle yazın. Yani input veya q olarak isimlendiğim gibi isimleriyle yazalım. Sizin anlamanız daha kolay olsun. Yine gelelim. Durdurma yapalım. Stop diyelim. Reset. K bir m. Bu da bir bit. Bu da bir bit. Kabul. Bu çalışıyor mu? Çalışmıyor. Tamam. Hı bu çalışıyor. Hı. Söyle içinden. Dur lan. Önce oraya gelmedik. Şimdi Motorun çalıştığını nasıl anlarım ben, durduğunu nasıl anlarım? Çünkü lamba yer mi? buraya kapalısını kurup bunların bütün lambayı yerini. Bakın şimdi başladık sırayla. Motoru start dedim, stop dedim. Motoru çalıştırdığım zaman K bir mey çalıştı, stop dediğim zaman K bir mey durdu. Öyle değil mi? Ve motor duruyorsa K bir meyinin kapalısı üzerinden akım gelecek lamba yanacak. Lamba şu anda sürekli mi yanıyor? Evet. Sürekli yanıyor. Lamba sürekli yandığı için, sürekli yandığı için e, ben motorun normal bir duruş yaptığını anlıyor muyum? Evet. Anlıyorum. Şimdi getirelim bir aşırı akım arızası verdirelim buna. Aşırı akım arızasının girişi şu olsun. Bu aşırı akım arızası gelsin bir tane merkel 0.0'ı çalıştırsın. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu lamba yanışı lamba yanışı arıza olduğu müddetçe olsun lamba yanışı arıza olduğu müddette başlasın ama sisteme müdahale edildiği zaman mı sönsün. Eğer ben arızayı aşırı kontaklının değiştirdiği sürece istiyorsam burayı merkez 0.0'ı direkt çalıştırırım. Ama şöyle bir şey de koyabilirim. Ya arıza olmuştur kendiminden geçmiştir ama yapılan bir müdahale yoktur. Bunu bilmek isterim. O zaman ben buraya ne getiririm? Set getiririm. Seti niye getirdim merkez 0.0'a? Merkez 0.0 aşırı akım arızası mı veriyor bana? Merkez 0.0 aşırı akım arızası veriyor. Eğer ben merkezi gelip bir şekilde resetlemezsem bu, bu sinyali vermeye devam edecektir. Ama normal çalıştırma yapacak olursam aşırı akım ben görmeden Termik eski haline geri geldi. Veya aşırı akım da değil, bu. başka bir arıza da olabilir. Araya parça sıvıştı sinyali örneğin, anlaşıldı mı? Veya işte bank, homeware, homeware'da malzeme taşlığına dair bir sinyal gibi. Arızalar çalıştığınız sisteme böyle değişir. Ben aşırı akım arızasının müdahale ettiğim zaman kesilmesini istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Ama çıkışım aynı bu yani geleceğim bir şekilde güneyini çalıştıracağım. O zaman geleceğim yine paralel atıyorum. Ne var burada? Merkez 0.0 Hangi arızayı verdiriyor? Aşırı akım arzısını verdiriyor. Ama bunu nasıl çalışması lazım merkez 0.0'ın? Flaşör şeklinde. SM05. SM05 diye benim bir tane e, özel daimli bitim vardı. SM05 ne yapardı? Saniye Yarım saniye. Açık yarım saniye kapalıydı. Yani yarım saniye yapıp, yarım saniye söndürürdü. O zaman ben buraya gelip SM Biraz daha açmam lazım arayı. Çünkü bir şeyler daha sokacağız. Şöyle SM05'i getirip ekleyebilir miyim? Evet. Ekledim. SM0.5 Bu getirdi. Lambayı kreşör şeklinde yaptı mı? Yaptı. Ama şöyle bir durum var. Yine aşağı atım. Merkersi 0.0. Motoru reset attıracak mı? Aşağı mı? İyim bu? İster buraya AA kullanın, isterseniz Merkersi 0.0 kullanın. Çok bir şey değişmez. Anlaşıldı mı? Getirdi motoru reset attırdı mı? He? Evet. Kabineye reset attırdı. Reset attırınca burayı kapattım kabine. Kapadı. Bakın, yukarısı direkt kapalı, aşağısı flaşör. Hocam, yukarısı direkt kapalı olduğu için flaşör yanmaz, direkt yanacak. Bunu. Onun önüne merkel 0.0'a koyacağız. Aynen. Buradaki hatayı herkes anladı mı? Şimdi aşağı akım burayı devreye soktu mu? Soktu ama aşırı akım, aynı aşağı akımdan dolayı motor devre dışı. Motor devre dışı kalınca buradaki KB-M'nin kontağı kapandı mı? KB-M'nin kontağı kapandı, evet. Ama aşağısı flaşör yanıyor, yukarısı direkt yanıyor. Şimdi, Motor duruyor doğru direk yanması lazım ama motor neden dolayı duruyor? Arızadan dolayı duruyor. O nedenle benim buraya merkel sıfır nokta sıfırın normalde sıfır sıfırın kapalısını koymam lazım. Bu sefer ne oldu? Merkel sıfır sıfır devreye girdi mi? Girdi yukarıda kontağı açtı mı? Açtı. Sadece aşağıda flaşör yanıyor şu anda. Ve ben motorun aşırı akım ağrılısından dolayı açma yaptığını biliyorum. Anlaşıldı mı? Hı. Anlaşıldı. Şimdi başka bir arızam daha var. Neydi o? Sigorta arızası. Onun da girişi ne olsun? Bu da neyi çalıştırırsa? Merkez sıfır nokta 1 bir. giriş etmesi. 1 Bunu yapacaktı asimetrik flaşörü yapacaktı. tamam mı? Ha, şimdi SM05'i hazır buldum diye yapılandırdım ama Burada kendi freşörümüzü kendimiz yapmamız lazım. Bir tane zaman verici çalıştıracağız. <gülüyor> MKT 0.1 T37 gibi bir bir zaman vericisini çalıştırsın. T37'nin ha bir de kendine reset atması gerekiyor. Evet, T37'nin kendisine reset atmasını sağlayabilmemiz için demin yaptığımız gibi T37'nin buraya kapasitörü konan. Kaç saniye püreşerim olsun mu asimetrik püreşer? 15. 15 saniye olsun. Eğer asimetrik püreşerim 15 saniye. Onu nasıl istiyorsanız buraya ne koydum? Geçelim. 150. 150'yi 150'de bir. Ne yaptı bu püreşer? Çattı. 30 yapalım daha rahat çalışacağız. 33 saniye yapar. İyi tamam. 3 saniye. 3 saniye olsun. Çünkü adam onu duruyu algılayabilir geçerken gelirse. Evet, çok hızlı çok hızlı çarpması lazım onun. 3 saniye yaptı. 30 yazdım. Şimdi, peki şuraya geliyorum. Bu merkez e, 0.1 mi? Merkel 0.1. Yarımli kontaklara ihtiyacımız var mı burada? Hocam merkez 0 1'i koymuşsak direkt T37'yi de kaysak olur mu? Öyle ne bilirsin. Nerede bağlı, çalıştırmak istediğine bağlı. Öni 0 10 aralığında çalıştıracaksan T37'yi koyacağım. Verdi mi? T37'yi sıfır. Yani hocam 0 10 aralığında T37'yi çalıştırmak istiyorum. Evet. Çünkü karşılaştırma kontra kullanacağız. Ve 0'dan küçük. 30, örneğin 10'dan küçük diyeceksin. 10'dan küçük her şart sağlam. Anlaşıldı mı? O nedenle alışkanlık olsun. Buraya koyalım. Merkez 0.1 T37'nin 1'e ne yapalım bunu? 2'ye 1 mi yapalım? Evet. 2'ye 1 mi yapalım? T37'nin o zaman neyi koyacağız? Küçük Küçük eşittir. Küçük eşit veya küçük. Burada çok bir şey aramaz orada. Anladın mı? 20'den küçük olduğu şartlar. Ne oldu? Merkez 0.1 aşırı edin diye düzeltiyorum. Sigortadan dolayı devreye girdi mi? Merkez 0.1 sigortadan dolayı devreye girdi. Ama bir şey hata olacak hocam. Niye? Hocam, L'ye girdi. Yani dur. Geldiyesin. Sigortadan dolayı devreye girdi mi? Girdi. Sigortadan dolayı devreye girince 30'arlık eee helalik bir çalışma yaptı mı? Hı. Yaptı. İlk 20'si devreye girdi, şu kontak ondan sonra çıktı. Devreye girdi, 20'de çıktı. 20 devreye girdi, 10'da çıktı, 30'da periyodik olarak başa döndü. Yine 20 girdi. Ha, başka bir şey daha var. Aynı şekilde bu sigortanın veya Merkel 0.1'in makine evresine tattırması gerekiyor mu? Evet. Makine evresine tattırmak gerekiyor. Çünkü arıza var. E, o zaman da bu Merkel 0.0'a kapasını koymuştuk ya kabirmeye girmesi diye. Aynı şekilde Merkel 0.1'i de koymak zorunda. Merkel 0.1'i de böyle siz kapatısını koymanız lazım. Niye? Sigortadan dolayı motor attı ama devrede olmadığı için K1'e üst şeyden yoldan bir daha devreye girer. Bir de kurma butonu koymamız lazım. Merkel'leri resettim. Dur şimdi ona geleceğiz. Ben motor şey dikkat edersen çıkışı veya giriş çıkışları pint kullanmak için bu kadar iş yapıyoruz. Bir daha ekstra ekstradan kurma kolu koymam ben buraya veya kurma butonu veya ona bir şey diyoruz reset butonu koymamız tamam mı şimdi ona bir geleceğiz anlaşıldı mı burası anlaşıldı şimdi burada şöyle bir arzu olabilir mi ee, aşırı akım var sigorta attı veya e, sigorta attı aşırı akım böylesi açma yaptı zaten önce biri açma yapıyor öbür elemana rahatlatıyor tamam mı burayı yaptık mı Burayı yaptık. Peki kim kaldı değerlerde? Merkez 0.0 ve Merkez 0.1 değerlerde kaldı mı? Evet. Bunları benim bir şekilde resetletmem lazım mı? Startla resetleyelim hocam. Startla resetleyelim yoksa başka bir eleman ile mi resetleyelim? Stop da olabilir. Stopla. Alayım ben bu stop tutuğunu. Yineyim Merkez 0.0'ı resetleyip 2 bit. Bu ne demek çocuklar? Bu şu demek Stop butonuna bastığım zaman, benim gelip stop butonuna bastığım zaman evet arızaları gördüm demek Öyle değil mi? Peki Peki şöyle bir şey sorayım ben size Yani şu Arıza ışığının kesilmesi için benim stop butonuna basmam lazım Ben ne zaman stop butonuna basarım, arıza ışığını görmüşüm kardeşim Tamam arızayı gördüm, gittim stop'a bastım Sistemi durdurdum ha Az önce dediğimiz bağımsız bir reset butonu kullanabilir miyiz? Bunu kullanabiliriz ama benim derdim Giriş çıkış sayısını azaltmak. Ama burada şöyle bir durum var çocuklar, bakın. Herkes buraya iyi baksın. Motor bir arızadan dolayı durdu mu? Durdu. Ama arıza gitti. Yani örneğin sigorta attı, gitti operatör sigortayı kaldırdı. Anlaşıldı mı? Sigortayı kaldırdı. Burada girese çarptı ordudan kalktı mı? Veya aşırı akım açma verdi. Ee, reset attı ama aşırı atıp soğudu kendiliğinden eski haline geldi. buradaki reset şart ordudan kalktı mı? Kalktı. Ama bunlar setli olduğu için ilgili arıza var <gülüyor> yanıp sönüyor mu burada? <gülüyor> yanıp sönüyor. Arıza yanıp sönerken gelip ben buradan start butonuna basarsam kabirmeye çalışır. Onun için oraya aşırı atıp merkezleri koymak lazım. Ben ama ne diyorum? Arıza <gülüyor> ışıkları yanarken önce gideyim bir stop'a basayım. Yani arıza ışığı yanarken direkt ışık test starta basmıyor. Bu sefer ne olur? Starta basar, motor çalışır ama tabi de arıza ışıkları yanmayı sürdürür. Bunu engellemek için ne yapmam lazım? Bunu engellemek için buraya arızalardan biri merkeze bir bu nokta 0'ı, diğeri de merkeze 0'ın kapalı 0'a. O zaman tamam. He, ne var? AA ve sigorta hemen merkerleri koyduğumuz zaten zaten reset vesibor... Dik, dikkat et. Set önce dikkat, dikkat et. Dediğime dikkat et. Dediğime dikkat et. Aşırı akım açma verdi, Evet. Daha sonra buraya da sen geldin. Aşırı akım koydun? Aşırı akım soğudu. Kendi eski haline geri geldi. Onlar erken seyirli Aşırı akım eski haline geri geldi. Buradaki kontağı tekrar kapar mı? Kapar. Set basar mı? Set basarım. ama hala buradaki merkezli setli olmasından dolayı bu arıza yana. Anlaşıldı mı? Ben Ana, Bu zaten set öncelikli bir devre Yani Aa. üstten alta tarımları gittiği için tamam. Zaten oraya aşırı akım Aşırı akım yönetik ya resetine Oraya zaten merkezi koyduğumuzda O oraya reset basıyor Biz set versek bile set öncelikli devre olduğu için Reset basacaktır Şuraya paralel bir şey mi atıyorsun? Hayır Heh. yani. Şimdi hocam biz buraya zaten Aşırı Buraya aşırı akım demesek de merkel kontaklarımızı koyduğumuzda bu zaten set önceliklidir. Olur. Bu sete bassak bile buradan reset set bassay bu çalışmayacaktır. Evet. Fazla kontak kullanmamıza gerek kalmayacak. Doğru. Abdullah abi bir şey şu. Hocam diyor aşırı akımla sigortayı koyma merkelleri koy diyor. Tamam mı? Biz burada starta bassak dahi biz burada starta bassak dahi şu merkeller artık burada yol var. Bu merkeller aşağıda reset basacak için diyor, devre zaten çalışması, evet kabul. Anlıyor merkez burayı? Merkeller kalıcı mı? Merkeller ne zamana kadar kalıcı? Stop butonuna basana kadar merkeller kalıcı, tamam mı? Eğer ben buraya merkelleri hiç koymayıp aşağıya şu paralel kontakları merkellerle versem Hocam diyor, bu merkellerden biri zaten diyor kapalı diyor, yukarı desteklediğine kadar stop aşağıda o reset yediği için diyor Yukarıda set aşağıya geçtiği için çalışmayacak. Diyor. Evet doğru çalışmayacaktır. Anlaşıldı mı? Herkes gördün mü Tamam. Ben bunu birazdan simülasyon simülatörlerde aynısını yapacaksın. Sorusu olan var mı? Var mı sorusu olan?